Modern çağın ordularının kullandığı AVAX uçakları saldırı anını ve yönünü önceden bilecek şekilde tasarlanmıştır. AVAX'lar yüz milyonlarca dolar harcanarak kurulan tesislerde yüzlerce bilim adamı ve mühendisin ortaktaşı yürüttükleri çalışmaların ürünüdür. Bu uçaklar üzerindeki dev radarı ve karmaşık bilgisayar sistemlerini kullanarak kendilerinden çok uzaklardaki düşmanın faaliyetlerini gözetleyebilir. Doğadaki canlılardan biri de avaks ile kıyaslanabilecek üstünlükte bir beceriyi ortaya koyar. Bu canlılar birkaç gramlık 2-2,5 santimetrelik güvelerdir. Bazı güve türleri tıpkı AVAX uçaklarındaki gibi bir erken uyarı sistemi ile donatılmışlardır. Bu güveler kanatlarının altındaki kulakları sayesinde düşmanları olan yarasanın yaydığı ses dalgalarını 100 metre uzaktan bile duyabilirler. Böylece düşmanlarının koordinatlarını ve kendilerini hedef alan bir saldırıya başlayıp başlamadıklarını belirleyebilirler. Bir yanda 150 ton ağırlığında kanat açıklığı 40 metreyi, boyu ise 44 metreyi bulan Avaks uçağı, diğer yanda birkaç gram ağırlığında kanat açıklığı da 2,5 cm olan 2 cm boyundaki güve. İkisi de aynı teknolojik özellikte. Üstelik AVAX'ın uçması için 9,5 ton uçak benzini gerekirken, güvenin bu iş için birkaç miligram bitki özlü suyu alması yeterli. AVAX'ın radarının ve bilgisayarların işlemesi için kilometrelerce kablo kullanılırken, güvenin mükemmel algılama sistemi için sadece iki kısa sinirlifi yeterli. İnsanlığın yüzlerce yıllık bilimsel birikiminin tonlarca ağırlıktaki uçaklara ancak sığdırabildiği erken uyarı sistemleri birkaç gramlık güvenin kanatları altında kibrit ucu kadar bir alanda gerçekleştiriliyor. İnsanların tüm imkanlarını seferber etmesine karşın benzerini bile yapmakta zorlandıkları böyle mucizevi bir sistemi Allah küçücük bir güvenin bedeninde yaratmıştır.